Arkadaşlar Merhaba Geçtiğimiz günlerde promos ile ilgili bir tane kombinasyon yayınlamıştım Rolex 2.8 ücretli sürüm vardı onda bazı arkadaşlarda 2.8 sürümü olmadığı için Rolex sendenin iki buçuk sürümünü kullanmak istemişler Onda da bazı sorunlar yaşamışlar Onun için Rolex sende iki buçuk ile yapılmış bir kombinasyon yayınlıyorum Bu önceki kombinasyonun tamamen aynı Sadece raw extended x8 ücretli sürüm yerine raw extended'in iki buçuk sürümü var haritaya bir bakalım haritamız bu burada fazla uzun konuşmayacağım Çünkü geçen sefer bütün bilgileri vermiştim bunlarla ilgili haritalarla ilgili haritada hemen şöyle bir kontrol yapalım Ortada herhangi bir sorun yok, çalışıyor. Bir yaklaşık 400-500 kilometrelik bir yol yaptım bunda. herhangi bir sorun görünmüyor şimdilik. Burada Roextend iki 2,5 sürümünü kullanıyoruz demiştim. Geçen kombinasyonda bahsetmiştim zaten. Roextended'le Güney Bölgesi arasında bir yol bağlantısı vardı 2.8'de. Bunda yok. Bunda kullanmayacaksınız onu. Eğer onu kullanırsanız 2,5 sürümünü kullanamazsınız. Oyun çöküyor bilginiz olsun onu ben çıkarttım kombinasyondan sıralamayı şimdi göreceksiniz zaten. Eğer bendeki sıralamayı gördüğünüz gibi yaparsanız yani herhangi bir hata yapmazsanız sıralamada kombinasyon sorunsuz olarak çalışmalı. kargo ekranınızda böyle. Oyunda herhangi bir sorun yok. Kamyonunuza binip hemen kullanabilirsiniz. Mod sıralamamıza bakalım. En alttan başlayalım yine. Rodos adamız var. Geçen sefer kombinasyonun aynısı zaten. Güney bölgesi var. Güney bölgesi İngilizce şehir isimleri. Bunu geçen sefer e, listeye eklemeyi unutmuşum. Video açıklamasına şimdi ekledim. Diğer videoda da var. Bunda da eklenmiş olacak. İngilizce dil dosyası, İngilizce şehir isimleri yani. Promotes'un 7 tane dosyası var. Def, Map, Model, Model, Model 3, Media ve Assets dosyaları. Polantribuit, 4 dosya. Ve Polantribuit için Spesial Transport DLC'si sahipleri kullanabilir bunu ancak Spesial Transport için e, eklenti bu eğer Special transport dlc'niz yoksa bunu kullanmayacaksınız arkadaşlar tekrar söylüyorum bakın Special transport dlc'niz yoksa bunu kullanmayacaksınız Polonya Polska bu Polonya'da küçük bir bölge ekliyor bunun çalışabilmesi için hem poland rebuildin hem de promosyon olması gerekiyor bu her iki haritaya da bağımlı eğer İki haritayı da kullanmazsanız bunu kullanamazsınız. Ama bunu kullanmak şart değil bunu isterseniz kullanmayabilirsiniz yani Polantribuit ve Promotus kullanırsınız ama bunu isterseniz kullanmayabilirsiniz. Fakat bunu kullanırsanız diğer ikisini kullanmak zorundasınız. Promotus'un Orta Doğu eklentisi Promotusla Rodos adası arasında feribot bağlantısı sağlayan dosya bu. Bu Litvanya haritasına küçük bir bölüm ekliyor. İsrail ile Lübnan arasında kapalı sınırı açan bir dosya bu. Politik nedenlerle kapalı olan bu sınırda oyunda da kapalı. O yüzden epeyce dolaşmanız gerekiyor. İsrail'den Lübnan'a ya da Lübnan'dan İsrail'e giderken. Bu dosyaya eklerseniz e, dolaşmanız gerekmiyor. O sınırı doğrudan geçebiliyorsunuz. Rusmap dosyaları Rusmap 2.3.1 yeni çıkan sürüm bu. 1.39 için 4 dosya yine. Defmap model model 2 dosyaları. Peter for Rus Petersburg eklentisi Rusmap için Türkiye haritamız Türkiye haritası ile Orta Doğu arasında yol bağlantısı kuran dosyamız bu Türkiye haritası ile Güney bölgesi arasında yol bağlantısı kuran dosyamız bu bu da Güney bölgesi için bir fiks dosyası Güney bölgesi 139 için güncellenmedi bu dosya güney bölgesinin 139 ETS2 139 sürümde çalışmasını sağlıyor. Bunlar Ro Extended'in 2.5 sürümü, yani ücretsiz sürüm arkadaşlar. 4 dosyayı yine. Def model prefab asset dosyaları. Ro Extended Promods 251 ve Rusmap 231 ile Polant Rebuild 244 arasında yol bağlantısı sağlayan bir dosya bu. Bunu raw extended'in üzerine koyuyorsunuz. Yani tüm dosyaların üzerinde oluyor bu. Ee, bunun üzerine de raw extended'in İngilizce şehir isimleri dosyası geliyor. Orta Doğu şey madmap bu İtalya'da küçük bir bölge ekleyen e, mediterranean map denen bir harita. İtalya'da küçük bir bölge ekliyor. Bu da e, bu haritayla Rodos arasında yol bağlantısı kuran bir dosya. Bütün dosyalarımız bu kadar arkadaşlar. Yukarıdan aşağı tekrar bir geçsin de Sıralamayı yaparken de kolaylık olsun bu kısmı verirsiniz Oldukça basit kolay bir kombinasyon Fakat ilk yükleme sırasında biraz zaman alacaktır onu söyleyeyim. Geçen seferki de öyleydi bu da öyle. İlk yükleme biraz zaman alıyor maalesef o konuda bilginiz olsun şimdi bunun dışında iki tane daha dosya vereceğim size şu e, harita zemini bu harita zemininin linkini video açıklamasında bulursunuz bu da e, rota danışmanının Farklı bir versiyonu biliyorsunuz normal arabalarda SCS'nin standart rota danışmanı sağ alt köşede bir kare şeklindeydi. Bu o rota danışmanını ekranın üstüne bir satır olarak taşıyan bir mod basit bir mod bu. Bunun da linkini vereceğim. Steam'den isteyen Steam'den kullanabilir. Eğer Steam hesabınız yoksa indirme linkinden indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bütün dosyalarımız bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.